Bugün 28 Şubat 2022 Pazartesi ay günündeyiz. Ay kova burcunda ilerliyor. Özgür ve idari enerjilerle evrensel ve kolektife ait konulara ilgimizi arttırabilir. Bugün Balık burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs arasındaki olumlu açı yeni ve bağımsız fikirlerimizi destekleyebilir. Günlük işlerde de hızlı ve pratik çözümler üretirken destek alabileceğimiz kişiler de karşımıza çıkabilir. Gün içerisinde kişisel özgürlüklerimizi önemsemekle birlikte sosyalleşme eğilimimiz bizi kalabalık ortamlara çekebilir. Bilimsel ve teknolojik konularla ilgilenmemiz, bazı alışverişler yapmamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak. Bireysel ve özgür davranma eğilimlerimiz artarken, günün akışını değiştirecek hızlı ve sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz. Sabit fikirlerde ısrar etmek yerine daha esnek olmaya çalışmak faydalı olacaktır. Akşam ve gece saatlerinde Ay ve Merkür Kova Burcu'nda kavuşacak. Çok sayıda duygu ve düşüncenin etkisinde kalabileceğimiz akşam saatlerinde etrafımızdaki kişilerle ve uzaktakilerle de iletişim kurabilir, fikirlerimizi paylaşabiliriz. İlginç konularla karşılaşmamız, yeni bilgiler öğrenmemiz mümkün. Bunlar günlük yaşamımız ve gelecek planlarımızda pratik çözümler bulup yeni kapılar açmamıza da yardım edebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.